Merhabalar. Ee, bu videoda Winchill'deki set state komutundan bahsedeceğim. Ee, set state komutu, objelerin fazlarını değiştirmenize yarıyor. Örneğin bir döküman için gidersek, Browse'dan gene yani folders altından, process FM ekolüne gittim. Burada dökümanlardan birinin release, birinin in work olduğunu görüyorum. Öncelikle set state, admin seviyesinde bir yetkidir. Ya da product manager diyelim, takımlardaki. Yani herkes dokümana sağ tıkladığında burada set state'i görmeyebilir. Ben admin olduğum için şu anda. Normalde bu dokümanın release olması için bir yayın sürecinin başlaması lazım. Yayın süreci sonucunda onaylar alındıktan sonra bu doküman release fazına geçecektir. Release'den sonra da üzerinde kimse değişiklik yapamayacak. Aslında mantık böyle çalışıyordu. Ama bazen doküman fazlarını değiştirmemiz gerekebiliyor. Böyle durumlarda sağ tıkladığımızda set state'e basıyoruz. Buradan dökümanın gideceği fazı seçiyorum. Inwork'tan örneğin. Release'de alacağım bunu. Ve okey diyorum. Mesela döküman şu anda direkt release fazına geçti. Bu toplu olarak da yapılabiliyor. Ee, i̇kisini birlikte seçtim. Actions'dan set state dedim. Burada şimdi tek tek burada bin tane olduğunu düşünün. Tek tek seçip, inwork seçip, inwork yapmak yerine bunları direkt release'e çekerim. Hepsini seçip Şurada target state var. Buradan invert dediğinizde buradaki inner objeyi bir anda invert'e e, target olarak belirlersiniz ve okey dediğinizde bu fazı geçecektir ama tekrar söyleyeyim ses state her zaman e, herkese açık olan bir yetki değil.